Merhaba sevgili web tekno takipçileri 39 derecelik İzmir sıcağından herkese selamlar. Bu videomuzda arkadaşlar son zamlardan sonra 256 GB modeli 8600 TL baremini hatta 10.000 TL'lere falan sıçrayan iPhone 10'la fiyat anlamında 10'la ile eşdeğer olan beyaz şahenimizi kapıştıracağız. Hakikaten artık bir iPhone 10 yerine gidip bir beyaz şahin alabiliyorsunuz. Biz de dedik ki e, o zaman bunları bir yan yana koyalım. Bakalım onu alırsan ne olur, bunu alırsan ne olur bir yan yana getirelim. Bu işteki amacımız da son gelen fiyat zammına böyle eleştirel, esprili bir bakış açısı getirmek. Kamera arkasından videoya dahil oldum arkadaşlar. iPhone 10'un birazcık özelliklerinden bahsedelim. Zaten Çağdaş fiyatını söyledi. 5, Beş, ne 5'i lan? 8.600 <gülüyor> TL. Olamaz, olamaz, ol bunun dışında A11 Bionic işlemcisi var bildiğiniz gibi. Arka tarafta 12 megapiksellik çift kameramız var. Önde 7 megapiksellik bir kameramız var. 5.8 inçlik bir ekranımız var. Ayrıca %82 civarında da bir ekran gövde oranımız var. Zaten iPhone X özellikleri... Abi şey sen fiyat 8600 TL olunca yeni bir cihaz geliyor. Evet ama aslında biliyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz iPhone X bir fark yok, sadece pahalı. Arkadaşlar Beyaz Şahin'imizin de piyasa değeri yaklaşık 7000 10.000 arasında değişiyor. Bu gördüğünüz modeli 7.5-8 bareminde alabiliyorsunuz. Model yılımız 1992 arkadaşlar. Zovatın <gülüyor> mı abi? Aynı. Aynen. Aleyküm selam. Motor 1.6 toplamda ürettiği beygir gücü ise yaklaşık 80-81 beygire denk geliyor. Aracımız benzin ve LPG ile çalışıyor arkadaşlar. Bu anlamda bir yakıt tasarrufu olduğunu da söyleyebilirim. Ben öyle dedim ama şehir içi 30 kuruşa varıyormuş arkadaşlar. Çok da o iyi bir fiyat değil ama benzin benzin çok yükseldi. Ayrıca arkadaşlar iPhone 10'dan ciddi fark olarak 4 tane tekeri var, 4 kapısı var. Bagajla birlikte 5 kapı eder. Otomatik mi çağdaş? Otomatik değil abi. Manuel vitesli zaten Şahin. Arabamız rengi de beyaz aslanlar. Gibi. Şimdi arkadaşlar bir durum daha var şimdi onu yapacağız Lütfi ile birlikte. Mesela abi ben sekiz buçuk, sekiz milyar altı yüz milyon milyar 8600 Milyon, sekiz bin altı yüz TL verene kadar gidip bu arabayı alıp şu an çekimin arkasındaki herkesi toplayıp pikniğe gidebilir rahatla. Rahat. iPhone'da gider misin? Gidemez. Gidemez. Peki sen bu 8 6 kişiyle iPhone'da ne yapabilirsin? Anca fotoğraf çekebilirsin. Selfie. selfie. Aynen. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu iPhone 10 ile çekiyorum. iPhone 10 böyle bir şey çekebiliyor. Tabii bir de selfie çekebiliyoruz gençler. Hazırız abi. Şimdi mesela arkadaşlar Lütfi sadece kulaklıkla müzik dinleyebiliyorken eğer bir Beyaz Şahin alırsak mesela burada Aux girişine dilediğiniz telefonu takıp müzik dinleyebilirsiniz. Şuradaki USB portuna dilerseniz bir tane USB takarsınız. Kafanıza göre bangır bangır müziğinizi dinlersiniz. Hiç olmadı diyelim. Bu zaten satılıyor. Tekno store'da da var. Takarsınız. Bu saatten sonra arabanız artık bluetooth da olmuş olur. Ama Lütfi ne yapabiliyor? O sadece kulaklıkla veya telefonunun çok sıcak spikörüyle. Tamam Çağdaş, ne yaptım bunları. iPhone 10'la da yapabileceğin şeyler var. Mesela kamerası çok iyi arkadaşlar. Kısa filminizi çekebilirsin. Uğraşırsan müzik de çeken insanlar var. Tamam, klibi geçsin. Vlog kanalı açabilirim ya. Evet arkadaşlar, şu anda Çağdaş'ın korkutma şakası yapacağız. Çok güzel bir şaka olacak. Hadi arabada uyuyor Çağdaş. Yavaş yavaş yanına geçelim şimdi. Çağdaş'ı arabada uyurken yakaladık. Evet Çağdaş uyuyor. Şimdi kornaya basacağız ve onu uyandıracağız. Çok komik bir şaka olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili arkadaşlar bugün <gülüyor> geldim. Peki o zaman artık abi güzel sona gelelim. Şöyle bir şey planladık. Onunla onu yaparsın, bunda bunu yapamazsın. Tabii ki de açık bir şekilde birbirinden farklı iki ürün bunlar. Elma ile armut. Elma ile armut. Harbiden Bizim... elma Aynen elma Aynen. harbiden bu beyaz çayın armut değil. <gülüyor> Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar, İzmir'de el iki tarafında inşaat olduğu için trafiğe kapalı bir yer bulduk. Ferhat arkadaşlar, bizim arkadaşımız. Hoş geldin videomuza, Şahin'in de getirdiği videomuza ikinci kez sana çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Şimdi Ferhat, ben lütfen şunu yapacağız arkadaşlar, siz bunu kesinlikle denemeyeceksiniz ama. Şahin'le yanlayacağız, iPhone 10'la da ağır çekimini yapacağız, bakalım ortaya nasıl bir iş çıkacak. Yanladığımıza göre arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni zamlarla birlikte 8600 TL'ye ulaşan iPhone X ile Berç kıyasladık. Yani ikisi tabii ki de aynı şeyler değil ancak kafanızda bir şeyler oluşmuş. Ya bu fiyatların mi? denklik durumuna böyle bir esprili biraz da böyle eleştirel bir içerik çıkarmak istedik arkadaşlar. Bence güzel de oldu. Umarım Aynen siz öyle. de beğenirsiniz yani. Bir de ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Biriyle yapıp değeriyle yapamayacağımız şeyleri mutlaka siz de yorum bölümünden Aynen. sizlere yazın arkadaşlar. Bir de ne diyelim? Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basarak beğenmeyi unutmayın. Bir de şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Cebinizde bu para var. Hangisini alırdınız? Beyaz çay. iPhone <gülüyor> 10 mu? tercihinizi oradan yapabilirsiniz. Diyelim. Başka bir web teknolojisi videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca Ay. Ay. <gülüyor> hemen oh. ortadaki <gülüyor> <gülüyor> ben söylerim. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.